Peki kişi yani derse ki ben deli miyim de beni psikoloğa götürüyorsunuz hasta yakınları veya danışan yakınları bunu nasıl izah edebilirler? ...bunu sadece böyle bir sohbet havasında olabileceğini söyleyelim hocam. Bir yani bir koçluk, bir, bir, evet, bir koçluk şeklinde, bir danışmanlık anlamında. Danışmanlık bağımında. Evet. Gidip bir psikologun bir çay e, kapısını içmesine. çalalım, evet. çayını içelim ve ona şunu soralım. Ben işte böyle bir ruh hali içindeyim. Hı hı. Bu durumdan sen bu işin e, ilimini, bilimini okudun, eğitimini hı hı. aldın. İşte psikolog var, klinik psikolog var, psikiyatır var... Gidebilirler dişi ağrıyan bir kişinin dişçiye götürüldüğü gibi eşlik etmeleri gerekiyor evet. kesinlikle orada nedir etiket yemeyeceksin kesinlikle. hani alnına Yok deli zırdeli şey. ya da akıl hastası yazılmayacak yeter ki bir gidelim kesinlikle. Hocam tıkanmış yolları açma Evet. Biz bir nevi tesisatçı gibi hocam. Evet. <gülüyor> tesisatçı gibi. Bu tıkanmış kanalları açıyoruz hocam. Evet. Sadece kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına e, bir çayını, bir kahvesini, bir dost şeklinde evet. e, şey söyleyebilirim getirmek için mesela. Tabii profesyonel bir dost evet, şeklinde dediğiniz dost. gibi belli bir süre eşlik edecek evet. ve ona e, bu e, ruh sağlığının tepetaklık olduğu dönemde bu arenada ruhsal gribini ...açmasına katkıda bulunuyorsunuz, bulunuyoruz. Peki genellikle depresyondaki kişilerde bir mükemmeliyetçi durumla karşılaşıyoruz. Evet. Bunu seyircilerimiz de merak ediyorlar. Biraz açarsanız iyi olur. Evet. Şimdi dep mü mükemmeliyetçi yapıda şöyle bir şey vardır hocam. Asıl olması gereken ben ve ol olmaya çalışan ben vardır. Hmm. Yani kişiler zaten bunun savaşını verirler hocam. Evet. Her zaman... Bu mükemmeliyetçi yapı çok yanlıştır. Mükemmeliyetçi yapıda hiçbir yere gidilmez. Kişi her zaman en iyisini, en en fazlasını ister. Ama kişi bilemez ki dışarıdan bir psikolog ne yapar? Böyle inceler hocam onu. Tabii. Onu böyle mikroskobik bir inceleme şeklinde yapar ve onu ona hatalarını, neler yapabileceğini, neler yapamayacağını ona gösterir. Ee, ona bu şekilde bir yönlendirmeyle devam edebilir hocam. O zaman mevcut beni mikroskobik yapıyla inceleyip evet. aynı zamanda terapi ve danışmanlık sürecinde teleskobik bir yol haritası evet. çizilir ve istediği isterse Mars'a gitsin. Kesinlikle. Yani, elimizdeki malzeme nedir hocam? Ona ya, Elimizdeki yani. şahıs, evet. şahsiyet kimdir ve adım adım evet. hani yoğun bakımdaki bu kişi veya ruhsal e, türbülansa gribe e, yakalanmış bu kişiye e, bariyerlerini, işte onu mutsuz eden kişileri, mutsuz eden işleri ve mutsuz eden ilişkileri hı. nasıl rehabilit eder, nasıl onlarla baş eder, onları bırakır mı, hayatına devam mı eder, yoksa restöre mi eder? Bunları adım adım hı hı. öğreniyor ve hayatında kimler kalacak, kimler... Çıkacak. Elemez hangi soruyla. şehirde? Eleye eleye, tırpanlıya tırpanlıya gidiyor. E yolu açık olsun. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar güzel psikologlarımız varken diğer hiç sıkıntı etmeye gerek yok. Ama sıkıntıyı öncelikle kabul etmek gerekiyor. Yani benim bir başım belaya girdi. Ruhum, kalbim ağrıyor. E, o zaman e, profesyonel yöntemler e, aynı e, nasıl ki bir Terör saldırısı yaşadığımızda özel hareket polisleri Bordo Bereliler girdiği gibi evet, sizin gibi bu hayatın Bordo Berelileri evet. insanlara çok şey